Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuza da kendimize özgü bir kadayıf tatlısı yapacağız arkadaşlar. Masanın üstünde malzemeleri görüyorsunuz. Hemen şimdi ustamıza soralım. Ee, şimdi bu borcamımız. Borcamımız büyüklüğü bu. Evet şimdi kadayıf ne kadar kadayıfımız var? 600 gram kadayıfımız var. Evet 600 gram. 600 gram. Evet, evet ceviz, ceviz borcama göre, göre o kadar yetiyor. Evet cevizimiz yaklaşık bir bardağı kadar. Eğer fazla seviyorsanız isteğe göre fazlalaştırabilirsiniz. Evet. İsteğe göre daha az ya da daha fazla yapabiliriz. Yanındaki... 250 gram tereyağımız var. Özellikle en önemli özelliği de tereyağlı olması. Tereyağımız var. Özelliklerinden biri tereyağlı olması. Evet. Ee yanındaki... Şam fıstığı. Üzerini süslemek için ama sizler tercihe göre ceviz, fındık kullanabilirsiniz. Ben şam süsleyeceğim üzerine limon suyu var Evet bu da şerbetimiz için limon suyumuz var tamam malzemelerimiz bunlar Evet ee, bunu biz yaptıkmış yaptık arkadaşlar geçen ee, misafirlerimiz dedi ki bunu hangi pastaneden aldınız yani bizim evet. özelliğimiz bu pastaneden aldığını zannediyor aldığımızı zannediyor ee, gelen misafirler arkadaşlar evet. değil mi Evet şimdi önce ne yapıyoruz evet. şekerimiz var ne kadar şeker ne kadar su 3,5 su bardağı bu ölçüde şekerimiz var. Bu şekilde 4 su bardağı da suyumuz var. 4 su bardağı da aynı evet. ölçüde. Aynı evet. ölçüde. Şimdi önce ne yapıyoruz? Adayı yapıyoruz. Niye? Önce adayı niye yapıyoruz? Ona hemen açıklayalım. Şerbetimizin özellikle soğuk olması gerekiyor. Şey, kadayıfı e, sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. E, o yüzden ter -ter, evet, tahta kadayıf olması için. Şimdi tamam. 4 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Özellikle bu ölçüyü kullanırsanız kadayıfınız mükemmel olacak. Ölçümüz bu bardakta, Bu büyüklükteki bardakla. Birebir tam ölçü. Hepsi bir şekilde tutuyor. Hiçbir şekilde tutmama gibi bir özelliğimiz yok. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu böyle ocağa alacağız. Tamam, Kaymasını tamam. bekleyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynıyor şimdi ne yapıyoruz hemen ustamızdan öğrenelim. Kaynadıktan sonra altını yarım yapıyoruz. Evet sonra limon suyumuzu ekliyoruz. Limon yarım suyunu... yarım değil mi? Yarın... Aynen öyle limon suyunu da ekledikten sonra 10-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Yarım limon suyunu, yarım limonu sıkıyoruz ekliyoruz. Altını kısıyoruz. Sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Kaç dakika kaynayacak böyle? Yaklaşık 12-13 dakika kaynasa yeterli. Tamam arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şerbetimizi kaynattık, limonunu kattık, soğumaya bıraktık. Evet Ustam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kadayıflarımızın daha çok tel tel olması için, ister bu şekilde de böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben daha kolay, daha güzel olması için size daha pratik yolunu göstereceğim. Hemen bir miktar alıyoruz kapımıza. Elimizdeki mutfak makasımızla bu şekilde hızlı bir şekilde küçük küçük doğruyoruz. Sonra. Böyle yaparsanız daha pratik olur. Daha pratik. Sonra evet. ne yapacağız o, yaptıktan sonra onu? Yaptıktan sonra üzerine yağımızı dökeceğiz. Sonra borcamızı yerleştireceğiz. Onu eriterek mi Tabii dökeceğiz. ki eritip ve soğuyacak. Eriyecek, soğuyacak sonra dökeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bu şekilde olacak. Bakın kadayıflarımız biraz daha yapacağım göstereceğim size bu şekilde böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz hem daha pratik hem içinde hamurlaşma olmayacak önemli olan asıl tepsi kadayıfının en önemli özelliği budur her bir parçasının küçük bir şekilde küçük parçalara ayrılması Evet ustam. Bakın arkadaşlar kadayıflarımız bu şekilde kestiğimiz gibi tel tel oldu incecik. Şimdi erittiğimiz ve soğuttuğumuz 250 gram tereyağını biraz ılık mi? Aynen soğuttuğumuz şekilde her tarafına bu şekilde dağıtıyoruz. Şimdi yağımızın kadayıfa hepsini yedirmek için bu şekilde böyle karıştırıyoruz. Özellikle çok iyi kızarması için yapıyoruz bu işlemi. Çıtır çıtır kıpkırmızı bir kadayıfımız olacak. Her yerine yedireceğiz. Evet arkadaşlar e, kadayıfa tereyağını gördüğünüz gibi iyice yedirdik. yedirdik. Evet. evet şimdi ne yapıyoruz ustam? Şimdi bunları borcama yerleştireceğiz. Göz kararı ilk önce ilk tabanına koyuyoruz. Ben altına yağ kullanmıyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz ama yeterli olur bu şekilde. Zaten içinde yağ var. Kadayıfımızı ikiye böleceğiz. İlk tabanını yerleştiriyoruz bu şekilde. Çünkü ortasına ceviz koyacağız. İsterseniz şampı da kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Biz genelde cevizi tercih ediyoruz. Miktarı ne kadardı cevizin? 250 gram yaklaşık. 1,5 su bardağı kadar. Dövülmüş mü? Ezilmiş mi? Biraz iri kıyılmış. İsteğinize göre fazlalaştırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ama cevizi ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Şimdi kadayıfımı ikiye ayırdım. İlk tabanını çok güzel bir şekilde şöyle yayıyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde olacak. Şimdi ben genelde elimin tabanını kullanıyorum bu şekilde. Ama siz bir bardağın alt tabanını da kullanabilirsiniz. Veya bir tabağın da altını da kullanabilirsiniz. Ama elle yapıldığı zaman da her yere eşit gelecek şekilde şöyle elinizin tabanıyla bu şekilde iyice yassıyacaksınız. Böyle yaptığınız zaman yağlı bir şekilde gördüğünüz gibi eziliyor. Ne kadar çok bastırırsanız kadayıfınız o kadar güzel olur çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi bu şekilde her tarafı işte olacak. Siz de aynı şekilde bu ölçülerle yaptığınız zaman tutmama gibi hiçbir şansı yok bu ölçüler tam bu tarife göre şimdi cevizini koyacağız tamam bu şekilde oldu şimdi tam ortasına cevizinde eşit miktarda bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi her tarafına eşit gelecek şekilde Aynı işlemi diğer geri kalan kadayıfımızda üzerine aynı şekilde elimizin tabanıyla bastırıyoruz. renginlerde gördüğünüz gibi doğal tereyağı olması kadayıfa en çok lezzet katan yağdır. Yağ çok önemli. Her tarafına eşit şekilde bakın sarılığından da anlaşılıyor. Her tarafına çok güzel bir şekilde yedirdik. Ve aynı işlemi ilk yaptığımız kattaki gibi elimizle eşit bir şekilde bastırarak her tarafı kapanacak şekilde bu şekilde bastırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine de aynı elimin tabanıyla böyle bu şekilde çok güzel bastırdım zaten ne kadar çok iyi bastırırsanız kadayıfınız o kadar güzel tel tel olur pişmiş pişmek hazır hale geldi mi Evet şimdi ben genelde 170 180 derecede pişiriyorum ve 50 dakika üzerinde nar gibi kızarana kadar fırınımıza pişirmeye koyuyoruz en son hali bu şekilde Evet arkadaşlar fırından çıktı kadayıfımız pişirdik yaklaşık 50 dakika boyunca aldık sıcakken ağadasını şerbetini döküyoruz şimdi şerbetimiz soğuk kadayıfımız sıcak duyduğunuz cızırpın sesini arkadaşlar duyduğunuz zilin sesini arkadaşlar Bu şekilde e, hepsini gördüğünüz gibi adayı şerbeti şerbet diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadayıfımız hazır. Şam fıstığıyla süsledik. Biraz soğudu. Sonra süsledik üzerine gördüğünüz gibi. Biraz daha soğuduktan sonra e, bunu yeme yemeye hazır hale gelecek arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Tabii ki bize de afiyet olsun.